9 Aralık günü Merkür Yay burcunda transite başlıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere Merkürün Yay burcu transiti boyunca yani 2019'un sonuna kadarki alacağımız etkilerden bahsedeceğim arkadaşlar. Merkür natal haritalarda Yay burcunda bulunduğu zaman ne gibi etkiler veriyor? Bunlara da değineceğim ve bu Merkür Yay transiti boyunca nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Merkür'den bahsedelim istiyorum. Daha sonra Yay burcunun özelliklerinden ve ikisinin kombinasyonu bizleri nasıl etkileyecek bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz Merkür iletişim, mantık, zeka. Eğitim ve düşünme ile alakalı bir gezegendir ve İkizler ve Başak Burcu tarafından ortaklaşa paylaşılan bir gezegen. Biliyorsunuz İkizler Burcu Merkür'ün daha çok sosyal ve iletişim yanını, Başak Burcu ise analitik yanını sembolize eder. Bu bağlamda İkizler ve Başak Burçlarının oldukça zeki, analitik ve sosyal becerileri yüksek kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Merkür yay burcundayken e, özellikle natal haritasında merkür yay olanlara öncelikle değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz yay burcu e, biraz e, patavatsız olarak tanımlayabileceğimiz tırnak içerisinde. Ne düşünüyor onu söyleyen e, zaman zaman e, aşırı melankolik, zaman zaman aşırı polyana tutumları olan, e, çok fazla ince düşünmeyen ve çok fazla e, Duygusal konulara takılmayan, hayatı daha çok yaşamaya yani anı yaşamaya kalp edeyen felsefesini benimseyen bir burçtur. Ancak zaman zaman yay burçlarının da çok melankolik halleri söz konusudur. Buna ilişkinde bir takım gözlemlerim var. Ve yay burçları eğer mantıklı bulmuyorlarsa bir konuyu bunu karşısındaki insanın çok da fazla duygularını önemsemeden net bir şekilde ifade edebilirler. Yani sizin Merkürünüz Yay burcundaysa zihniniz de bu şekilde çalışıyordur. Yani bir şey e, mantıklı mı, e, şu an yaşamaya değer mi, e, bunu yapmak ne kadar doğru? Çok da fazla duygusal meselelere odaklanmadan yani bu beni ne kadar mutlu edecek, bu beni ne kadar tatmin edecek buna odaklanarak e, zihniniz bu şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda kendinizi ifade etme biçiminizdir Merkür. Dolayısıyla Merkür Yay burcunda olan kişiler çok sık pot kırabilirler, çok sık gaf yapabilirler arkadaşlar. Yani sanki hala merkür retrosu devam ediyormuş gibi bir hal başlayacak bu süreçte. Çünkü merkür yay burcunda çok fazla merkürün temsil etmiş olduğu alanlarda olumlu şekilde işlemeyecektir. Burada mutlak doğru ve mutlu, mutlak adalet e, arayışı ön planda olacaktır. Biliyorsunuz Yay burcu dokuzuncu ev e, tarafından yönetilir ve e, burada e, adalet, hukuksal süreçler ön plandadır. Dolayısıyla Merkür Yay burcunda olan insanlar da e, o anki kişiselleştirilmiş konulara subjektif göze bakamazlar arkadaşlar. Yani daha uzak bir pencereden daha bütün bir pencereden bakıp değerlendirme yaparlar ve hani olur ya sizin bir şey canınız sıkkındır karşınızdaki insanı suçluyorsunuzdur ve bir insandan teselli bekliyorsunuzdur bu insan Merkür Yayburcu ise eğer teselli beklediğiniz kişi size de gerçekten haksızsanız da bunu açıkça ifade edecektir o anki duygusal durumunuz çok da umurunda olmayacaktır çünkü mutlak doğruyu mutlak adaleti sağlamak onun misyon ve görevlerinden biridir Merkür Yay Burcunda olanlar aynı zamanda yüksek lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler anlamında da oldukça başarılıdır. Bu alanda akademisyenler, hakimler, yargıçlar, hukuksal konularda özellikle yüksek öğrenim gösteren kişilerin de Merkürleri Yay Burcunda olabilir. Tabii ki haritadaki diğer detayları da ön plana çıkarırsak özellikle Merkürü 9. evde olanlar da bu bağlamda güzel eğitimler alacaktır. Eğer haritaları sert açılar almıyorsam. Araştırmayı çok seven, bilgiye aç, e, entelektüel kapasitesi yüksek ve karşısındaki insanla muhatap olduğu zaman da aynı kapasite arayışında olan e, kişilerdir. Merkür Yay Burcu'nda olan kişiler. Ancak e, birebir sosyal ilişkilerde, hani e, 9. ev biliyorsunuz e, 3. evin tam karşısında bulunuyor. 3. ev birebir ilişkilerin evidir. Yani doğrudan kontak kurduğumuz kişilerle ilintilidir. E, dokuzuncu ev ise oturup araştırdığımız, odaklandığımız hani kendimizi tabiri caizse gömüp e, bir takım araştırmalar yaptığımız evlerdir. E, yurtdışı eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, akademik kariyerler bunlar hep bireysel çabaların ürünüdür daha ziyade. E, bu bağlamda yakın çevreyle hani böyle e, basit ve e, Hani her insanın kurması gereken e, diyaloglar e, halinde e, bir takım sıkıntılar yaşatabilir Merkür Yay burcu. Dediğim gibi çevrenizde hani patavatsız olarak tanınabilirsiniz çevrenizde. E, çok fazla sırrı hani verinmek istemeyen kişi olabilirsiniz bu bağlamda. Çünkü birebir olarak insanların hani duygusal durumlarına çok iyi bir şekilde temas etmeyebilirsiniz. Ancak bir tez hazırlamak, akademik kariyer yapmak, yabancı dil öğrenmek, seyahatlere çıkmak, yeni insanlarla tanışmak noktasında ekstra başarılar getirecektir. Şimdi Merkür peki transit halinde yay burcundayken bizleri neler bekliyor? Özellikle Merkür yay burcundayken Adalet kavramlarını sorgulamaya başlayacağız. Zihnimiz bununla meşgul olacak arkadaşlar. Yani e, toplumsal adalet, bütün e, insanları ilgilendiren adalet mottosu e, bu noktada e, dikkatimizi çekecektir. Özellikle e, ülkece yaşamış olduğumuz sıkıntılı durumlar biliyorsunuz. Son zamanlarda çok fazla e, bahsetmek dahi istemediğim olaylarla e, bir takım gündemlerle meşgulüz. Bu bağlamda insanların e, bu konuya karşı duyarlılığını daha fazla artacağı ve gerçek manada adalet bekleyeceğiz süreçler başlayabilir Merkür'ün yay burcu transiti ile beraber. Bununla beraber aynı zamanda daha merak uyandıran uzak konular ön plana çıkacaktır. Başka kültürler, diplomasi ile alakalı konular, yabancı dil eğitimleri... Akademik eğitimler, sınavlar bu bağlamda ön plana çıkacaktır ve bu noktada daha çok araştırma yapacağımız, daha çok detaya inmek isteyeceğimiz süreçler söz konusu olacaktır. Her birimiz internetin başına daha çok vakit geçirip bir takım sorgulamalar, bir takım bilimsel araştırmalar yapmak halinde olabiliriz arkadaşlar. Bununla beraber... Toplumsal yaralar dediğim gibi daha çok ön plana çıkacak ve bununla alakalı gerçekten her birimiz bir takım sorumluluklar üzerine yoğunlaşacağız gibi gözükmekte. Ancak birebir ilişkilerimizde yani yakın çevremizde her gün görüşmüş olduğumuz kişilerle olan ilişkilerimizde ee, çok sık pot kırabiliriz arkadaşlar. Ee, Whatsapp görüşmeleri olsun, mail trafiği olsun bu bağlamda e, aksaklıklar ortaya çıkarabilir. Yanlış kişiye yanlış postalar gönderilebilir. Hiç olmadık kişilerin yanında olmadık sohbetler edilebilir. Ee, i̇stemeyerek dahi olsa kalp kırılabilir. İstemeyerek dahi olsa e, bir takım e, dil sürçmeleri veya... E, aslında doğru olduğunu düşünsek bile e, her doğrunun her ortamda ve her kişiye söylenmeyeceği mottosunu e, göz ardı edip e, bir takım e, problemler yaşayabiliriz bu bağlamda. Dolayısıyla yakın çevre ilişkilerine dikkat etmekte fayda görüyorum. Merkür yay burcundayken dediğim gibi dobradır düşündüğünü söyler. Herkes için doğruyu söyler. Kişiselleştirme veya subjektif bakma ile alakalı çok da büyük bir becerisi yoktur. Bu bağlamda Merkür yay transitlerinin getirisi bu şekildedir. Bununla beraber özellikle seyahatlere çıkmak, organizasyonlar yapmak, Yeni eğitimler almak noktasında da güzel başlangıçlar yapabiliriz bu süreç içerisinde. Özellikle üniversite ile alakalı, üniversite ve hani lisans veya lisans üstü eğitimle alakalı bir takım sınavlara yönelik veya prosedüre yönelik sıkıntılar varsa bunların arayışları, hak arayışları da bu bağlamda süreç içerisinde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla. Vizyonumuzun genişleyeceği, daha çok araştırma yapacağımız, daha çok e, bilgimizin artacağı, bilgi trafiğinin artacağı ancak yakın çevre ilişkilerinde e, çok da fazla becerikli olamayacağımız, bu nedenle çok sıkı fıkı ilişkilere biraz daha ara vermemiz gerektiği bir süreç olacaktır. Bununla beraber zihinsel olarak organize olmak, zihinsel olarak zihnimizi toparlayabilmek de biraz zorlaşacaktır arkadaşlar. Çünkü yay burcu biraz dağınık bir burçtur. Dolayısıyla zihnimiz de biraz dağılacaktır. Bu bağlamda neye odaklanacağımızı, ne yapacağımızı çok da fazla betimleyemeyebiliriz kafamızda. Fazla iyimser davranabiliriz. Özellikle Merkür'ün temsil etmiş olduğu konular anla anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, alacaklar, verecekler veya işte iletişimle alakalı konularda yeni başlangıçlar yaparken şartları iyi değerlendirdiğimizden, olaya fazla iyimser bakıp bakmadığımızdan da emin olmakta fayda görüyorum. Çünkü burada yay burcu dediğim gibi fazla iyimser ve şansına fazla güvenen bir yapıda olduğu için ya biz bir hele başlayalım hani bismillah bir başlayalım sonrası gelir mantığı çok fazla ön planda olabilir özellikle haritalarımızın yay burcunu temsil eden alanlardan bu bağlamda bu daha sonradan bizim başımıza iş açabilir arkadaşlar sanki bir merkür retrosu gibi değerlendirmek lazım 3. ev konularında bir anlaşma imza atmak yeni bir işe başlamak yakın çevreyle yakın çevre ilişkilerine güvenerek bir işe kalkışmak noktasında biraz daha eline boyuna düşünmekte, şartları değerlendirmekte fayda olacağını düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra tabii ki Merkür'ün yay burcu transiti boyunca zaman zaman balık burcunda bulunan Neptün'e de yapacağı sert açıları da düşünürsek, özellikle ki zamanı geldiğinde bunlardan bahsediyor olacağım. Merkür Neptün karelerinde özellikle aldanmalar aldatmalar ön planda olacağı için bu bağlamda bir iş teklifi veya bir anla Aşma teklifi geliyorsa karşımıza bir kez daha düşünelim derim ben. Aldatma potansiyeli yüksek insanlara hayatımıza çekebiliriz. Veya biz şartları yanlış anlayabiliriz. Veya karşımızdaki insanı çok iyi bir biçimde dinlemeyebiliriz. Yani aklımızı ve zihnimiz dediğim gibi odaklanmakta problem yaşayacağımız için karşımızdaki insana tam olarak kendimizi veremediğimizden. Daha sonra ya bu böyle miydi gibi. E, sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bunların önüne geçmek adına Merkür yay burcu transitini sanki bir Merkür retrosu gibi değerlendirip e, bununla beraber e, derinlemesine araştırmalar yapmak, akademik eğitime katkıda bulunmak, eğer sınava hazırlanan bir arkadaşsak buna yönelik araştırmalar yapmak açısından değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet retroya retro diyorum <gülüyor> çok özür dilerim arkadaşlar. Merkür'ün yay burcu transitine yönelik anlatmak istediklerim bu şekildeydi. Özellikle haritalarınızın yay burcunu temsil eden alanlarında daha büyük etkiler olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Yeni video fikirleri ve Merkür'ün yay burcu trans, transiti boyunca yaşamış olduklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve özellikle haritasında Merkür yay burcunda olanlar lütfen yorumlara gelsin. İletişimde ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz bunları merak ediyorum. Hoşçakalın.